Masal çiçeklerden buket yapmayı çok seviyor. Yaptığı çiçek buketlerinin her birine üç tane menekşe ve dört tane de lale koyuyor. Eğer bir menekşenin fiyatı m ve bir lalenin fiyatı da l ise aşağıdaki ifadelerin ne anlama geldiğini bulunuz. Bakalım burada neler varmış. Masal'ın buketlerinin birinin fiyatı, evet buketlerin her birinde üç menekşe dört tane de lale vardı. Üç menekşenin toplam fiyatı üç çarpı bir menekşenin fiyatı kadardır öyle değil mi? Bir menekşenin fiyatı m ise, 3 menekşe 3m eder. Ve 4 tane lalenin fiyatı da, aynı şekilde düşünürsek, 4 çarpı 1 lalenin fiyatı kadardır, yani 4l. O halde bir buket, bir buket, 3m artı 4l eder. Şimdi gelin buradaki ifadelere bakalım. Bu doğru değil. Devam ediyorum. İşte bu, 4l artı 3m. Yani, 4 kere 1 lalenin fiyatı, artı 3 kere 1 menekşenin fiyatı. Sıradakine geçelim. Masal'ın yapacağı, 3 buketin fiyatı soruluyor. Aslında burada gördüğünüz ifadeyi 3 ile çarparsak, 3 buketin fiyatını elde etmiş oluruz. Bu, 1 buketin fiyatıydı. Biz, 3 buketin fiyatını bulmak istiyoruz. O zaman aradığımız sonuç, 3 kere, parantez içindeki bu ifade, yani, 3 çarpı parantez içinde 4L artı 3m olmalı. Eğer bu parantezi açacak olursak, 3 kere 4l, 12 L eder. 3 kere m ise, 3 kere 3m ise düzeltiyorum. 3 kere 3m ise 9 m eder. Yani bu ifadeyle parantezi açtığımda elde edeceğim ifade 12L artı 9M aynı şey. O halde bu ifadeyi de bu kutuya koyabilirim. Çünkü az önce de dediğimiz gibi bu iki ifade birbirine eşit. Şimdi kalan diğer ifadelere de bakalım. Mesela bu ifade sizce şu ana kadar seçmiş olduklarımızdan birine eşit mi? Kontrol edelim. Burada 3 kere parantez içinde 3L artı 4M var. Bu eşit değil. O halde bunu kullanılmayan, kullanılamayan ifadeler kutusuna taşıyalım. Burada 3M artı 2L var. Bu da herhangi bir şey ifade etmiyor. Bunu da kullanılmayan ifadeler kutusuna koyalım. Ve son olarak geriye 2M artı 4L artı M kaldı. Peki bunu sadeleştirecek olursak, yani M'leri toplarsak, 2M artı M, 3M eder. Yani bu ifadede masalın yaptığı bir buketin fiyatına eşit olur. 2 menekşe artı 4 lale ve 1 menekşe daha. Ne eder? 3 menekşe artı 4 lale eder. Bu da masalın bir buketine eşit olur. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru yapmışız. Şahane.